Merhaba, benim üstüm Duygu Emel Dümer farmasötik kimya kimyagerim. Atomika teknik cihazlarda yaklaşık iki buçuk senedir satış mühendisi olarak özellikle biyoteknoloji alanında çalışıyorum. Bugün size partikül boyut analizinin öneminden ve çeşitli endüstrilerdeki kullanım alanlarından bahsedeceğim. Konu başlıklarına bakacak olursak, partikül boyutu denilince ne anladığımızdan, boyut ölçmenin öneminden ve yöntemlerinden son olarak lazer difraksiyon ile Partikül boyutunu nasıl ölçeceğimizden bahsedip daha sonra sözü çalışma arkadaşımı Mehmet'e devredeceğim. Umarım keyifle dinleyeceğiniz bir sunum olur. Şimdi partikül nedir? Partikül kelimesi yabancı kökenli bir kelime olup Türkçemizde parçacık, tanecik, bir bütünün en küçük kısmı anlamına gelmektedir. Fizik bilim dalında ise maddenin veya enerjinin en küçük parçası, parçacık olarak tanımlanır. Partiküller yalın halde bulunabildikleri gibi yani toz tanecikleri gibi birbiri içerisinde dağılmış halde de bulunabilirler. Örneğin katı maddenin sıvı içerisinde askıda kaldığı süspansiyonlar veya sıvının sıvı içerisinde dağıldığı emisyonlar ve gaz sıvı emisyonları gibi farklı farklı formlarda partiküllerle karşılaşabiliriz. Burada da farklı formlarda partiküllerin e, görüntülerini görüyoruz. İlkinde çubuksu yapıda katı partiküller, de yarı küresel diyebileceğimiz düzensiz yapıda partiküller var. Sağ tarafta da emisyon örneklerini görebiliyoruz. Peki partikülün hangi özellikleri önemlidir? Partikül boyutundan başlayacak olursak, ilaç uygulamalarından örnek verelim. Partikül boyutu çözünme hızına etki ederken, partikül boyut dağılımı ise bu partiküllerin bütüne nasıl katkı sağladığı, nasıl bir araya geldiği hakkında bize bilgi verir. Örneğin seramik sektöründe partikül boyut dağılımının son ürünün mukavemetini nasıl etkilediği konusu oldukça önemlidir. Bir sürü farklı tipte partikülle karşılaşırız. Partikülün şeklinin kübik, siferik, elongi e olması, ölçüm tekniğinin seçiminden tutun, formülasyon çalışmalarına kadar birçok ön, alanda önem arz etmektedir. Bir diğer önemli konu da yüzey alanı özellikleri. Partikülün pürüzlü mü, pürüzsüz mü olduğu yüzey alanını etkileyeceğinden az örnekte olduğu gibi burada da çözünme hızını etkileyen bir faktör olacaktır. Yüzey pürüzlü ise daha hızlı çözünecek, pürüzsüz bir yüzeye sahipse daha yavaş çözünecektir. Bunun dışında dayanıklılık testleri, yük dağılımı ve mikro yapısı da arasında yer alır. Yük dağılımı özellikle submikron ve nanopartiküllerde stabilite açısından oldukça önemlidir. Mikro yapısı ise iç yüzey yani por yapısı hakkında bize bilgiler verir. Özellikle aerosollerde partikülün hava akımı ortamında nasıl davranacağı hakkında bilgiler edinmemize yardımcı olacaktır. Biz bu webinarda daha çok partikül boyutu ve boyut dağılımı üzerine konuşacağız. Peki neden ölçeriz partikül boyutunu? Ürün kalitesini düzgün kontrol etmek için, ürün üretiminde doğabilecek yüksek maliyeti ve müşteri şikayetlerini engellemek. Yani ne demek istiyorum? Örneğin, bir süspansiyon ürünün ARGE çalışmaları sırasında ben hangi formülasyonun rafta fazlarına ayrılacağını veya ayrılmayacağını, çökeceğini veya çökmeyeceğini öngörebilirsem bana çokça vakit, emek, dolayısıyla para kazancı sağlar. Evet, dolayısıyla bu da ünlü niyetine bizi götürecektir. Ee, özellikle ilaç sektöründe ilaç salınımı ve ilaç taşıtmasının optimizasyonu partikül boyutunun optimize edilmesiyle olur. Ve bu ürünün performansı açısından çok önemlidir. Ürünün hassasiyetini optimize etmek, verimliliğini artırmak ve rakip analizleri yine e, boyut analizinden bahsedebiliriz çokça. Evet, şimdi yine ilaç sektöründen bir örnek vereceğim. Biyoteknoloji alanında olunca böyle oluyor galiba biraz. E, etken maddenin, yani tabletin içerisindeki etken maddenin ne kadar hızlı çözüneceğine olduğu gibi partikül boyutu içerik bütünlüğüne de etki eder. Yani doz ayarlamada da rolü büyüktür. Eğer partiküller çok büyük olursa her tabletteki doz miktarı eşit olmayacaktır. Ve takdir edersiniz ki bu da ilaç sektörü için çok büyük bir problem kaynağı olacaktır. Evet, gelelim çikolataya. Gıda sektöründe partikül boyutu, özellikle çikolatanın lezzetliği, bu damağımıza bıraktığı hissi etüt ederken partikül boyutu optimizasyonu çok önemlidir. Çikolatanın dilimize pürüzlü bir şekilde gelmesi veya hemen erimesi, çikolatanın kalitesi açısından istenmeyen bir durumdur. Ya ben burada... Ee... Birçok çikolatanın formülasyonunda rol oynayan Master Sizer'a bir ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Çünkü burada da bunu ayarlarken yine partikül boyutunun önemi büyüktür. Burada da bir oral süspansiyon örneği var. E, bu örnekte de raftayken partiküllerin askıda kalmasını, çökmemesini ve küçük bir çalkalamayla da homojen dağılmasını isteriz ki yine doz eşit dağılsın. Aynı zamanda viskoziteye de yani reolojisine de etki eder partikül boyutu, ama reoloji başlı başına çok büyük bir konudur ve belki Naci Bey daha sonra bize bu konuyla ilgili farklı bir webinar e, düzenler, biz de keyifle dinleriz diye düşünüyorum. E, toz numunelerde akışkanlık çok önemli. Bu şeker örnek alalım. Toz şeker ve küp şeker daha iri parçacıkları sahiptir, daha akışkandır, e, ama Pudra şekeri ve kaplama şekerine baktığımız zaman çok daha ince partiküllere sahiptir, akması zordur ve yapışkandır. Bunun e, hangisini kullanacağımızı yine partikül boyutuyla ayarlıyoruz. Sadece şekerde değil ama bütün toz numunelerde akışkanlık yine partikül boyutuyla ayarlanıyor. Boya endüstrisine bakacak olursak da pigment partikülleri spesifik bir partikül boyut aralığında daha çok ışık saçıyor ve bu da rengin daha parlak ve daha canlı görünmesini sağlıyor. Son olarak da aerodinamik davranış, şu sıralar bizim için çok önemli olan akciğerimiz için kullandığımız astım ilaçları gibi inhaler ilaçlarda yine etken maddenin akciğerimize doğru ve orada kalmasını isteriz. Bu da yine partikül boyutu doğru ayarlamaktan geçiyor. Partikül boyutunu ölçmek için birçok neden vardır aslında. Bu uygulamaya göre, endüstriye göre değişiklik gösterse de birçok alanda partikül boyutu ve boyut dağılımı önemlidir. Bunları burada bahsettiklerimin dışında çimento, maden, seramik gibi birçok alanda partikül boyutu analizine ihtiyaç duyulmaktadır. Şimdi gelelim iyi, güzel, hoş ama partikül boyutun nasıl ölçülür? Şimdi diyelim ki size bu kutu ve bu cetvel verildi ve bu kutunun boyutunu ölçmeniz istiyor. Cevabınız ne olurdu? Muhtemelen çoğunuzun cevabı aynı şekilde 360'a 140, 120 gibi bir cevap olurdu ve bu da tamamen doğru. Ancak endüstriyel uygulamalarda bir anlam ifade etmez. Eğer bu rakamları alıp bir proses mühendisine giderseniz, sizin yüzünüzde şaşkın şaşkın bakar. Anlamlanabilir Anlam olması için tek bir rakamla ifade etmemiz gerek. Tek bir rakamla ifade edebileceğimiz tek bir geometrik yapı vardır. O da küre. Eşdeğer küre teorisi partikülü tanımlamak için bazı özelliklerin ölçülerek bir kürenin çapına karşılık geldiğini varsayar. Dolayısıyla eşdeğer küre teorisine göre bu iki cisim aynı hacme sahiptir. Yani 20 mikrometre çapında 10 mikrometre yüksekliğinde bir silindir ile 33 mikrometre çapındaki bir küre birbirine eşittir. Biraz kulağa değişik geliyor. Peki? Normal gerçek hayatta karşımıza az önceki gibi böyle mükemmel şekiller çıkmaz. Mükemmel silindirler, harika küreler çıkmayacak. Karşımıza genelde bunun gibi partiküller çıkacak. Karşıma böyle bir partikül geldiğinde ne yapmam lazım? Şimdi bakalım. Partikülün en uzun kenarını ölçebilirim. En kısa kenarını ölçebilirim. Partikülün ağırlığını ölçebilirim. Yüzey alanını hesaplayabilirim. Çok yaygın bir yöntem olan yine sedimentasyon hızını hesaplayabilirim. Ve e, en çok kullanılan yöntem olan hacmini hesaplayabilirim. Ve bunların da hepsi aslında doğrudur. Ancak burada önemli olan partikülün boyutunu tanımlarken hangi yöntemi kullandığım, benim için neyin önemli olduğu ve bir teknikten diğerine geçerken veya sonuçları karşılaştırırken... Bunu göz önünde bulundurmam gerektiğidir. Şimdi e, biz böyle bahsediyoruz ama elbette biz bir tane partikül ölçmüyoruz. Numunenin içinde bütüne baktığımız zaman e, bütün partiküller şu burada gördüğünüz gibi monodispers yani aynı boyutta olsaydı zaten ölçümler çok daha kolay yapılabilir ve tek bir rakam edilebilirdi. Ancak gerçek hayatta numuneler polidispers yapıda. yani Farklı büyüklükte ki partikülleri içeren numuneler şeklinde olacaktır. Çoğu partikül boyut ölçümü bize partikül boyut dağılımını verir ancak bu dağılımlar kullandığımız yönteme göre değişiklik gösterir. Ne olabilir? Sayıca dağılım veren mikroskoplar, NTA dediğimiz nanosat cihazı yani nanotracking analiz cihazı, Hacımca dağılım verebilir, lazer, difraksiyon, elek ve sedimentasyon cihazı ve saçılım şiddetine bağlı dağılım veren DLS cihazları yani Zeta Sizer gibi cihazlar bize saçılım şiddetine bağlı dağılım verecektir. Bu aşağıdaki örneğe bakacak olursak, burada istediğimiz etkiyi elde etmek için çok az sayıda büyük partikül içermesini istediğim bir çalışmanın partikül boyut dağılımını görüyoruz. Lazer difraksiyon yöntemi, agregasyon kontrolü ve büyük partiküllerin takip edildiği uygulamalarda çok önemli bir yöntemdir. Biraz daha açıklayalım. Elimizde 1, 2, 3 birim çaplı küreler olduğunu varsayalım. Şimdi burada sayıca dağılıma bakarsak, partikülleri sayma yöntemini kullanırsak her partikül için eşit miktarda bir dağılım elde ederiz. Hacimce dağılama baktığımızda ise e, hacimce dağılma baktığımızda ise yaklaşık yüzde yetmişini bakın tek büyük partikülün kapladığını ve geri kalanı da yüzde otuzluk bir kısmı da sadece diğer iki partikülün oluşturduğunu görebiliyoruz aslında buradaki örneğe baktığımızda daha net olacak aslında hacim hesabı yaparsak buradaki bin tane bir mikronluk partikül hacimsel olarak 10 mikronluk bir partiküle eşdeğerdir. Şimdi burada grafiğe baktığımızda yaklaşık 1000 partikülün içinde bir tane partikül ihmal edilecek kadar azdır. Ve görüntülenmemiş gördüğünüz gibi. Burada sadece tek bir partikül dağılımı görüyoruz. Ama hacimceye baktığımız zaman aşağıda bu iki partikülün Hacimce kapladığı alanı eşit görüyoruz. Yani benim az önce dediğim gibi lazer difraksiyon yöntemi agregasyon çalışmalarında ve kaçak madde taramalarında çok çok önemli. Yani eğer siz başka bir yöntem kullanmış olsaydınız buradaki agregatı veya kaçak maddeyi görme imkanınız olmayacaktı. Şimdi gelelim ölçüm yöntemlerine. Ne gibi yöntemler var şu an kullanılan? Elek yöntemi, sedimentasyon yöntemi, mikroskopik yöntemler ve lazer difraksiyon yöntemi var. Elek yöntemi oldukça eski bir teknik olmasına rağmen ucuz olması ve büyük partiküller için kolayca kullanılabilir olması gibi avantajları vardır. Özellikle maden sektörü gibi e, sektörlerde ama ne gibi dezavantajı var? Mikrometre altında kurtozları ölçümü çok zor, yapışkan, topaklanmış materyallerin ölçümü çok zor. Bir mikrometre kadar küçük materyallerin düzgün arttırması neredeyse imkansız. Ne kadar uzun ölçüm yapılırsa, o kadar küçük sonuç çıkar e elek yönteminde. Şöyle bir e case bakalım. Materyalimi 20 mikrometreye kadar elledim, ama lazer difraksiyon yöntemi bana hala 20 mikrometreden büyük partikülüm olduğunu söylüyor. Bu nasıl olabilir? Nasıl olabilir? Bakalım. Elek yöntemi için gördüğünüz gibi bu iki partikülün boyutu aynıdır. Sunumun en başında söylediğim gibi partikülün şekli seçeceğiniz analiz yöntemini etki eder demiştim. İşte burada da görüyoruz aslında bu siferik olsaydı eğer hiçbir problem yaşamayacaktık elek yönteminde belki de. Lazer difraksiyonu yöntemine göre de gördüğünüz gibi bu iki silindirin aslında eş değer hacimleri 39 mikrom ve 49 mikrom. Dediğim gibi elek yöntemine göre bu iki far iki farklı partikül aynı sonucu verirken lazer difraksiyon yöntemi aradaki farkı gösterir. Mikroskopik yöntemlere bakalım. Burada çok güzel resimler görüyoruz. Hem e, mikroskopik yöntemlerde boyutun yanı sıra dağılım, topaklanma da görüyoruz. Çok güzel buraya kadar. Ancak ulusal standartlar bürosu imaj analizinde istatistiksel doğruluk için en az 10.000 farklı imajın e, gösterilmesi gerektiğini belirtiyor. Yalnız partikülün değil dediğim gibi 10.000 farklı imaj, 11 yani farklı resmin ölçülmesinin gerektiğini e, belli ediyor. Sedimentasyon yöntemi vardır. Boya ve seramik endüstrisinde kullanılan geleneksel bir metottur. Ölçüm hızı, dezavantajlarına bakacak olursak, ölçüm hızı 25 dakika ile 1 saat arasında. Sıcak kontrol edilmeli çünkü 1 derecelik bir değişim bile yüzde %2 arttırıyor. Değişik yoğunluk karışımların üstesinden gelemez. Kısıtlı boyut aralığı 2 mikronun altındaysa sistem oldukça hata verir. Ve aslında... En önemlisi de şöyle bir baktığımız zaman çakılda 0,9 saniyede e, ölçüm alabilirken renkli partikülleri doğru gittiğimizde 200 yıla kadar e, bir süre beklememiz gerekiyor. iki 2,5 yıl, bir 1,5 saat. E, yani ben beklemeyi düşünmüyorum açıkçası. Lazer kredim yöntemine gelelim. Lazer kredim yönteminin geniş bir ölçüm aralığı vardır. Nanometreden milimetreye kadar bir aralık saptanır. Yaklaşık bir dakikadan az bir sürede ölçüm alabiliriz. Yani saatler veya yıllar beklememiz gerekmez. Fazla sayıda ölçüm ile tekrarlanabilirlik kontrolü yapabiliriz. Günde yüz ve üzerinde ölçüm imkanımız vardır. Standart referans malzemeler kullanarak, Kolayca doğrulama yapabiliriz ve kanıtlanmış bir tekniktir. İzostandartlarına uygundur. Peki duygu hiç mi dezavantajı yok? Sadece avantajlarını saydın, bütün tekniklerini dezavantajlarını sayarken derseniz. E, tabii ki var. MasterSizer'ın da yani lazer defleksiyonunda e, tek bir dezavantajı var. O da yatırım maliyeti. Şimdi gelelim lazer kırınımına. Bir partikülden gelen ışık saçılma modeli. Lazer difraksiyon yönteminde büyük partiküller dar açıyla, küçük partiküller ise geniş açıyla saçılırlar. Buradaki şekillerde çok net bir şekilde görüyorsunuz. Ama burada da küçük bir animasyon var. Burada bakalım lazer ışını geliyor. Örnek içerisinde içerisindeki büyük partiküle çarpıyor ve dar bir açıyla ışığı Gördüğünüz gibi. Burada küçük bir partikül gelsin. Küçük partikülle lazer ışığını çarpışıyor ve çok daha geniş bir açıyla saçılım yapıyor. Şimdi gelelim e, Master Sizer 2000 kullanıcıları çok iyi bilirler. Master Sizer 2000 lineer optik bir sistem kullanıyordu. Ve Bench'te çok daha fazla yer kaplıyordu gördüğünüz gibi. Neredeyse bütün dispersiyon üniteleriyle birlikte Master Sizer 3000, Master Sizer 2000 kadar. Ama MyWenPanelitical mevcut kullanıcılardan geri bildirimler alıyor. Ve ışın yolunu ikiye katlayıp lazeri sol alt köşeye yerleştirerek sabit bir ayna düzeniyle optik sisteme kısaltıyor. Gelin biraz Master Sizer'ın içine bakalım bir lazer difraksiyon sistemi nasıl çalışır? Cihazın merkezinde katlanmış optikler kullanan optik bir çekirdek yer alıyor. Buradaki kırmızı lazer ışık kaynağından çıkan ışın, aldatı helyum ne, neon gaz lazer tarafından sağlanıyor. Ve buradan geliyor 180 derecelik bir açıyla hassas katlanmış bir optik sistemden geçiyor. Daha sonra numunenin bulunduğu ölçüm hücresine gelerek burada çarpışıyor ve ışık saçılıp, değişik açılarda yerleştirilmiş detektörler tarafından algılanıyor. Biraz bir de mavi lazar ışığından bahsedelim. Doğruluk ve çözünürlüğü arttırmak için mikron altı partiküllerde 470 nanometrelik mavi ışık kaynağı devreye girer. Çünkü bir mikron altındaki partiküllerde kırmızı ışın kaynağı tek başına yeterli olmayacaktır. Ancak burada önemli olan Mavi ışık kaynağın mavi kaynaktan gelen ışığın ölçüm hücresine kırmızı lazarla tam olarak aynı açı ve aynı konumda girmesidir. Bu sayede 1 mikron arasındaki partikülleri de çok rahat ve yüksek doğrulukta ölçebiliriz. Mavi ışık kaynağı çok küçük partiküller için kullanıldığından sadece bakın yan saçılım ve geri saçılım dedektörlerinden ölçüm alınacaktır. Şimdi e, ham datayı şekildeki gibi göreceğiz. Açısal saçılma verileri Master Sizer yazılımı ölçüm penceresinde e, gerçek zamanlı olarak sunuluyor. Yani bu ham datayı bize veriyor. Dedektör numarası arttıkça da saçılım açısı artacaktır. Şöyle bakalım. Büyük partiküllerin saçılması düşük dedektör sayılarına karşılık gelen düşük açılı bölgede yoğunlaşır. Burada gördüğünüz gibi küçük partiküllerde ışığın geniş açıyla saçılımına sebep olacağından bu da yüksek numaralı dedektör bölgesinde veri üretecektir. Evet. bütün bu analiz yöntemini özetleyecek olursak lazer difraksiyon tekniği 10 nanometre ile 3500 mikron boyut aralığındaki partiküllerin boyutunun boyut dağılımının ölçümünde çok tercih edilen bir yöntemdir. Hatta bu nedenle lazer difraksiyon tekniği için kullanılan bir standart bile vardır. Burada gördüğünüz gibi izo 13221. Kuru ve sıvı olmak üzere iki farklı dispersyon yöntemi için uygun otomatik dispersyon üniteleri de mevcuttur. Hacimsel dağılım ve en yaygın hacimsel dağılım en yaygın yöntem olmakla birlikte cihaz hacimsel dağılım, sayısal dağılım ve yüzey alanın dağılımı ölçümü yapabilir. Beni için teşekkür ediyorum. Burada sözü çalışma arkadaşım Mehmet'e devrediyorum. Merhaba herkese. Mehmet Topçu ben. Kimyagerim Atomika Teknik Cihazlar firmasında satış mühendisi olarak çalışıyorum. Partikül boyut cihazları 8 yıl uzman olarak çalıştığım konular arasında yer almakta. Şimdi Konu başlıklarına gelecek olursak Duygu da güzel sunumu ve anlatımı için teşekkür ediyoruz anlatacağım konularda sırasıyla Mie teorisi ve Fraunhofer yaklaşımından optik özelliklerden bilinmeyen numunelerde refraktif indeksinin hesaplanmasından ve Malvern'in bazı uygulama notlarından bahsedeceğim. Şimdi ilk önce lazer difraksiyonu ile ışık saçılma modellerinde kullanılan Mie teorisi ve Fraunhofer yaklaşımlarına birlikte bir bakalım. Fraunhover yaklaşımına göre partiküllerin tamamı yuvarlaktır. Aynı zamanda tüm partiküller opak yani ışık geçirmeyen yapılıdır. Işığın dalga boyu ise partikülün dalga boyundan çok daha küçüktür. Fraunhover yaklaşımına göre partikül ışığı içinden geçirmeden kırar. Partikül aynı zamanda ışığı geriye de yansıtmaz, sadece kırmaktadır. Işığı soğurmaz, absorbe etmez. Ve Fraunhover yaklaşımına göre iki fazlı bir sistem olduğunu varsaymaktadır. Bu slaytta Fraunhover yaklaşımına göre partikül ile ışığın nasıl etkileştiğini gösteren bir model görüyoruz. Modelde görüldüğü gibi ışık demeti partiküle gelip çarpar. Sadece kırılır, ışığı absorbe etmez, geri yansıtmaz. Partikülün cinsine bağlı olarak da Kırılma indisiyle kırılıp saçılmaz Frenoufur yaklaşımı teknik açıdan biraz daha kabaca hesap yapan bir yaklaşımdır diyebiliriz. Peki hangi numunelerde çalışırken Frenoufur yaklaşımı hesaplama yöntemini tercih etmeliyiz dediğimizde de Frenoufur genel bir ifadeyle 50 mikron ve üzeri partikül boyutu olan numunelerde alternatif metot olarak tercih edilmelidir. Dolayısıyla Fraunhofer bir malzemenin herhangi bir optik özelliğinden de faydalanmamaktadır. Bir de Mie teorisine bakalım. Mie teorisi Fraunhofer yaklaşımının aksine ışık ile madde etkileşimini tam olarak modellemektedir. Mie teorisi tüm dalga boylarında, tüm partikül boyutlarında geçerlidir. Tüm nümuneler için analizlerimizde, Mie teorisini kullanabilmekteyiz. Mie aynı zamanda partiküle çarpan ışığı tekrar başka partiküle çarparak çoklu saçılıma uğradığını ve daha geniş açılı saçılmaların olma ihtimalini de hesaplayan bir teoridir. Şimdi bu slaytta bir Mie teorisine göre tahmini saçılımları gösteren bir model var. Partiküle gelen bir ışık demetinin ışığı sadece burada kırmadığı, kısmen soğurduğu, partikül cinsine bağlı kırılma indisiyle arka tarafta saçıldığı, aynı zamanda ışırıya, ışığın geriye yansıdığını da hesaba katmaktadır. Kısacası MİA teorisi hesaplamalarında maddenin tüm optik özelliklerinden yararlanan bir teoridir. Burada bir örnek göreceğiz. Şimdi saçılma modellerine göre bir karşılaştırma yapalım. Branhofer yaklaşımı ile ilgili alternatif bir metot olduğunu söylemiştik. Genelde de 50 mikron ve üzeri partikül içeren numunelerde kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Bu aşağıdaki iki grafikte neden Mie teorisinin tercih edilmesi gerektiğini de bir birlikte inceleyelim. Ve mavi ile gösterilen grafik miye teorisine ait, yeşil ile gösterilen grafikte Fraunhover yaklaşımıyla yapılan çalışmayı gösteriyor. MIE teorisi ve Fraunhover yaklaşımına göre sonuçların birbirinden nasıl ve neden ayrıştığını inceleyelim. MIE teorisi ile elde edilen grafikte partikül boyutunun ortalama burada 5 mikron civarında olduğunu görüyoruz. Fraunhover yaklaşımıyla yapılan çalışmada ise MIE'den farklı olarak burada 1 mikronun altında bir grafik oluştuğunu görüyoruz. Bunun nedeni Fraunhofer yaklaşımı partikülleri opak kabul ettiğin, etmesinden dolayı kaynaklanmaktadır. Soğurulan ışığı ya da çoklu saçılımları Fraunhofer yaklaşıma hesaplamaya katmamaktadır. Sonuç olarak da olması gereken açıdan, daha geniş açıyla saçılan ışığı, daha küçük partiküllerin var olduğunu göstermesiyle buradaki bir mikronun altında oluşan grafik ile açıklayabiliriz. Şimdi MIE teorisinde bilmemiz gereken optik özellikler nelerdir dediğimizde tabii ki her güzelin bir kusuru olur diyoruz. MIE teorisi ile çalışmak için bir öncelikle dispersantın kırılma indisi yani refraktif indeksini bilmemiz gerekir. İki numunenin kırılma indisini bilmemiz gerekir. Üç Absorpsiyon yani soğurma indisi gibi madde özelliklerini bilmemiz gerekmektedir. Mie teorisi maddenin tüm optik özelliklerini dikkate alan gerçekten çok başarılı bir hesaplama yöntemidir diyebiliriz. Absorpsiyon indisinden bahsettik. Absorpsiyon nasıl belirlenebilir? Absorpsiyon dağınık bir numune, numuneye mikroskop altında bakılarak, ve aşağıdaki özellikleri dikkate alarak belirlenebilir. Partikülün şekli, iç yapısı ve şeffaflığı bize absorpsiyon indisi hakkında bilgi vermektedir. Absorpsiyon genelde ifade edilirken onluk değerlerle ifade edilmektedir. Örneğin 0 0 0,1, 0,01 ya da 0,001 şeklinde ifade edebiliriz. Alttaki resimde de bazı kalsiyum karbonat parçacıklarının görüntülerini görüyoruz. Verdiğimiz bilgileri de Değerlendirdiğimizde, buradaki resimlere baktığımızda kalsiyum karbonat için uygun absorpsiyon indisimizin 0,01 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bu slaytta da görünüşüne göre, numune türüne göre absorpsiyon indisini nasıl belirlediğimizi bir bakalım. Latexler için absorpsiyon katsevimi 0'dır, emisyonlar için 0,001. Öğütülmüş kristalize tozlarda 0,01. Hafif renkli hafif ve renkli tozlarda 0,1 Ve son olarak da renkli ve metal tozlarında ise son derece koyu renkli numunelerde ise 1 ve üzeri şeklinde diyebiliriz. Kırılma indisi önemli bir konu. Bu bilgiye nereden ulaşabilirim? İnternet üzerinde Referans dokümanlar üzerinden e, refraktif indeks bilgilerine ulaşabiliriz. Malvern'in e, güncel veri tabanı da bu konuda oldukça kapsamlı e, durumda. İkinci olarak refraktometre ölçümlerine bakabiliriz. Üç mikroskopla inceleme, dört deneysel model, modeller şeklinde e, kırılma indis kaynaklarını sıralayabiliriz. Aşağıda bazı benzer malzemelerin kırılma indisi aralıkları verilmiştir. Şöyle plastik ve elastomerler 1.38-1.57, organik bileşikler 1.41-1.70, üreticilerin inorganik tuzları 1.52-1.80 ve metal oksitler 1.60 ile 2.50 arasındadır diyebiliriz. Şimdi güzel bir örnek var. Burada kırılma indisinin değişmesiyle analiz sonuçlarımızın nasıl değişebileceğini gösteren bir örnek görüyoruz. Kalsiyum karbonat için bilinen refraktif indeks aralığı 1.53 ile 1.63 arasındadır. Aşağıda yeşil grafikte kırılma indisi 1.55 olarak alınmıştır. Yani bu bilinen kırılma indisi aralığında tercih edilmiştir ve bir grafik oluşmuştur. Mavi grafikte ise bu aralığın dışında bir kırılma indisi seçilmiş. 1.40 değeri alınmıştır. Gerçek kırılma indisi kullanılmaması Sonucunda analizlerin, şu yeşil ve mavi grafik arasındaki farktan görebiliriz. E, sonuçlarımızın ciddi anlamda satmasına neden olduğunu görebiliriz. Normalde yeşil grafikte, kırıl menüde verilen aralıkta tercih edildiğinde ortalama 8-10 mikron partikül boyutu arasında bir dağılıma sahip olan numuneyi, ma mavi grafikte ise 1 mikronun altında ortalama değere sahip bir dağılımı neden olduğunu söyleyebiliriz. Peki kırılma indisi sonuçları etkisi açısından bu kadar önemliyse bilinmeyen numunemiz var ve bilinmeyen numunelerle çalışırken kırılma indisini nasıl hesaplayacağım, kaç almam gerekir dediğimizde de Malvern inovatif yazılımıyla size bu konuda tam anlamıyla gerçek bir çözüm sunmaktadır. Malvern'in UPA özelliği yani Optical Property Optimizer bilinmeyen numunelerde çalışırken tüm veri tabanını kullanarak size en uygun kırılma indisi ve en uygun absorpsiyon katsayısını modelleme yaparak belirlemektedir. Bu işlemi yaparken hem kırmızı lazer ile kırılma indisi ayrı hesaplanır hem de mavi ışık kaynağı ile kırılma indisi ayrı hesaplanmaktadır. Bu alt tarafta gördüğümüz pencere Master Sizer 3000'in OPPO özelliğine ait bir pencere görüntüsü. Master 3000 yeni e, inovatif yazılımı ile bilinmeyen numunelerde sizlere çok hızlı ve pratik çözümler e, sunmaktadır. Malvern'in bu özelliğini kullanmak için ortalama sadece 3 dakikaya ayırmanız yeterlidir. Yaklaşık süre numuneye bağlı biraz değişebilir. Bu özellik analiz sonuçlarınıza hem güveninizi arttıracak gerçekten de önemli bir özellik olarak ortaya çıkmaktadır. Şimdi kısaca Malvern'in birkaç uygulama notuna birlikte bakalım. Burada karşımızda iki adet analiz ve grafik var. Üstteki yer alan grafikte kahve numunesinin çalışıldığını görüyoruz. Ortalama partikül boyutu olarak da 1000 mikron civarında olduğu için Franover yaklaşımı alternatif bir metot olarak kullanılmış. Malvern'in MasterSizer 3000 data kalitesi önerisi özelliğiyle bu yapılan çalışmayı da burada yukarıda yorumlamış. Oluşan fit grafiği eğrisini, numune miktarını e, buradaki çalışmayla uyumluluğunu, e, düzgün olduğunu göstermiş. Malvern yazılımı değerlendirmesiyle de bu yöntemle bu çalışmanın doğru yapıldığını gösteriyor. Aşağıdaki analize baktığımızda da Malvern MasterSizer 3000 data kalitesi önerisi özelliği, Fraunhofer yaklaşımıyla yapılan analizin hatalı olduğu uyarısını vermiş. Partikül boyut dağılımına baktığımız zaman 10 mikron civarında bir partikül boyut dağılımına sahip ve Hemen bu sağ tarafta data kalite penceresi MIE'nin MIE teorisinin e, kullanılmasını gerektiğini MIE'nin e, önerildiğini göstermekte. Başka bir e, çalışma yine lazer Difraksiyon tekniği ile 100 nanometre altında partikül boyut analizi analizleri de yapılabilmektedir. Bu çalışmada ortalama 40 nanometre ile 6 tekrarlı bir çalışmayı görüyoruz. Burada verilere baktığımızda bu boyuta göre 40 nanometrede yapılan çalışmaya göre Malven ile elde edilen arasitik değerleri açısından kesinlikle başarılı sonuçların ortaya konduğu gösteriliyor. Arasitiklerimizi evet, burada altta görebiliyoruz. 40 nanometre gerçekten iddialı bir partikül boyut aralığı diyebiliriz. Son slaytımızda da çoklu ve birbirine yakın partikül boyutuna sahip referans standartlarını e, ve ortaya çıkan grafikleri, Malvern'in analizlerindeki başarılı sonuçlarını e, nasıl ortaya koyduğunu da gösteren güzel bir örnek. Slide'larım e, burada bitiyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa alabiliriz. Hydroxapatit gibi direkt e, dibe çöken, yani bir çözücü içerisinde çözümleyen, yani çözüm özgü malzemelerin partikül boyut nasıl yapabilirim, nasıl getirebilirim? Hidroxapetit de Sema Hanım'ın sorusuna yanıt vereyim. Hidroxapetit çok çalışılan malzeme. Değişik boyutlarda, değişik şekillerde çalışıyorlar. Eğer nano boyutta hidroxapetit üretiliyorsa, benim tavsiyem üretimden sonra kurutmadan, çünkü genelde yaş üretim mekanizması ile yapılıyor, Kurutmadan direkt olarak onu e, ölçü almak, e, aldığınızda zetasizer dediğimiz bir cihazımız var, boyuttaki partikülleri ölçen, o cihazla verimli bir şekilde analiz edilebiliyor. E, ama eğer kuruttuysanız, o nanoboyutu indirip de tekrar kuruttunuz malzeme topak haline geliyor ve onu açmak epey bir meşakkatli zor e, oluyor. Imkansız değil. Ama meşve ve eski döndürmek zor oluyor. Onun için de e, uygun dis dispersantlar kullanıp yüksek ultrason altında ancak kırabiliyorsunuz. E, ultrasonik homojen homojenizatörler var. 250 wattlık mesela diyelim bir homojenizatörle e, plastik bir kabın içinde e, 3-5 dakika muamele ettikten sonra yapabiliyorsunuz ama dediğim gibi ee, bu yöntem çok tercih ettiğim bir yöntem değil, mümkünse ürettiğiniz anda eğer yaş üretimini üretiyorsanız nano boyuttakileri mikron boyutundakiler için, mikron boyutundaki hirzorik asfati için e, massager cihazını rahatlıkla analiz yapabilirsiniz, e, onda cihazın kendi ultrasonu e, açmak için yeterli olacaktır. E, Serhat Bey, refraktömetre ile indeks ölçümü uygulamanız oldu mu diye sormuş. Epey iyi uygulamamız oldu e, refraktömetre ile. Şimdi refraktömetre birkaç değişik şekilde kullanıyoruz. E, sıvılar için bakarsak solventler için özellikle kompleks solventler. E, aslında solventlerin e, direkt olarak refraktometrede ölçüp aldığınız e, e, tip indeks değerini direkt kullanabilirsiniz. Burada her ne kadar 633 nanometrede e, lazer kullansak da, o dalga boyunda olsa, daha iyi olur olsa da yine de bize gayet güzel bir sonuç verecektir. Çünkü ref refraktömetreler de e, görünür dalga boyunda çalışıyorlar. E, yalnız katıları bakarken, e, orada e, refraktömetre ile direkt bir ölçüm yapamıyoruz. Katı numuneleri ölçerken daha çok şunu kullanıyoruz. E, Refraktometri dolaylı olarak kullanıyoruz. İki tane birbirinin içinde karışabilen soylent buluyoruz. Mesela e, birisi 1.4 refraktindex değerine sahip diğeri de 1.6 veya 7 gibi bir değere sahip. İki tane birbirinin içine karışabilen malzeme buldunuz, soylent buldunuz. Bunları değişik oranlarda karıştırarak kendinizi bir set e, değişik refractive değerlerine sahip e, standart malzemeye yapıyorsunuz. Sonra diyelim ki 10 tane ayrı solvent yaptınız. Bu yaptığınız 10 solventi refractive index'in refraktometreyle ölçüyorsunuz. Değerlerini buluyorsunuz. Sonra tozunuzu, biraz uzun bir metot ama, e, tozunuzu eee her birinin içine katıp mikroskop altında bakıyorsunuz. Hangisinin içinde e, kullandığınız toz malzeme görünmez halde duruyorsa ona index matching e, solvent diyoruz. Refraktif indeksi o malzemenin refraktif indeksidir. Umarım faydalı olmuştur. Ortalama Sevgi Hanım'ın bir çok güzel sorusu var. Ortalama tane boyutu tam olarak neyi ifade etmektedir? Şimdi e, bu çok güzel bir soru ve cevabı da birçok e, cevabı olan bir soru. Önce ortalama ne ortalaması? Yani burada e, bir e, Gaussian bir dağılım diyelim, düşünelim. Şöyle Çan Eğlesi dağılımı diyelim. Bunda ortalamayı nasıl veririz? Veya Gaussian olmayan, eğri biraz daha yamuk tipli veya çift örgüçlü bir, Eri oldu. Burada ortalamayı nasıl ifade edeceğiz? Bu önemli bir soru. Ee, bunun birkaç değişik ifadesi var. Ee, en matematiği sevenler için değişik aritmetik, değişik matematiksel ortalamalar aldattırma imkanı var. Burada normal basit aritmetik ortalamadan tutun da, tabanlı, hacim tabanlı, hacimsel ağırlıklandırılmış ortalamaya, yüzey alansal ağırlıklandırılmış ortalamaya kadar değişik ortalama hesaplama metotları var. Malware'nin e, Massizer cihazının soft değerinde bu metotlardan D3.2 ve D4.3 metotlarını D4.3 diye söylenen değer hacimsel ağırlıklanmış ortalama değeri gösteriyor. Bu ne demek? Oradaki partiküllerin hepsinin çaplarının Dördüncü kuvvetlerin toplamının 3. kuvvetlerin toplamına bölümüyle elde ediliyor ortalama. Bize genelde bir dağılımın içindeki büyük partikülleri ağırlıklandırarak hacimsel olduğu için büyük partikülleri ağırlıklandırarak bir ortalama verir. Diğeri D4 D32 de partiküllerin çaplarının küplerinin toplamının karelerinin toplamı bölümüyle elde ediliyor. O da bize bir dağılım içindeki ince partikülleri ağırlıklandırarak e, bir ortalama değeri verir. Bu da e, yüzey alansal ağırlıklandırılmış ortalama diye geçiyor. Biliyorsunuz küçük partiküller yüzey alanına daha çok katkısı sağlanıyor. E, bunun haricinde istatistiksel olarak baktığınızda orta değer diye bir kavram var. Buna biz e, D50 değeri de diyoruz. E, medyan değeri de deniyor diğer ifadeyle. Genellikle ortalama çok çoğu kimse bu medyan değeri kullanıyor. Yani bir dağılımın orta noktası. Gaussiyan bir dağılım düşünürseniz Çan erişi şeklinde her iki tarafı mükemmel şekilde dağılmış. O dağılımda tam Çan'ın tepe noktası orta noktası ve medyan oluyor. Bunu veriyor. Ortalama da o nokta olarak alınabiliyor. Ama diyelim ki iki tane, iki farklı hörgüç olsun, iki farklı dağılım ve yine diyelim her iki eğrinin altta kalan alanları sol taraftakinde yüzde 45 olsun, sağ taraftakinde yüzde 55 oranında olsun. O zaman ortalama değer nedir? Veya hangi değeri sunacaksınız? Ha böyle bir durumda. Genellikle biz e, şey yaparken böyle bir durumda, biz genelde e, öyle bir numuneyi tanımlarken iki dağılımın da ikisinin de iki örgücünün de tepe noktalarını söyleyip e, bunu da bunun içinde hacimce yüzde 45'i ortalama şu tepe noktasındaki değeri söyleyip şu değerden diyelim ki 5 mikron, diğer tarafta 40 mikron diyelim. %55'i de hacimci, 40 mikronluk partiküllerden oluşmaktadır diye ortalama değeri söyleyebiliriz. Ama burada median değere bakarsanız D50 değerine belki hiç alakası olmayan tam ortada, hiç içinde partikül olmayan öyle bir şeyde partikül yok, diyelim ki 25 mikron veya 20 mikron, hiç öyle e, yani iki çanın ortasında belki de öyle partikül yok ama orta değer ona geliyor, istatistiksel orta oraya geliyor. E, değerli değeri 25 mikron olabilir. Umarım açıklamıştır. Çift dalga boyu da absorbans. Bunu e, Nurhan Hanım'ın e, bir şeyi var. E, çift dalga boyunda absorbansı nasıl yapacağız diye herhalde e, söylemiş. E, bunu açıkçası artık çok büyük bir dert değil. Hem Refractive Index hem de absorbanslar artık çok büyük bir dert değil. Alette. So, standart software'in içinde tek tuşla alete nominenin ideal Refractive Index'e absorbance değerlerini buldukturabiliyorsunuz. Yani biz bile artık uğraşmıyoruz. Direkt oradan e, optik parametre Optimizer'ını kullanıp oradan bulabiliyoruz. Dolayısıyla artık bu, bu sıkıntılar eskide kaldı. E, ama doğru yani eğer e, tam doğrusunu bulmak istiyorsanız ikisinin de içinde Ayrı absorbans değerleri varsa onları girerseniz en doğru sonuç alırsınız. E, Gamze Hanım'ın sorusu Oppo malumek 3000 yazılım içerisinde var mı? Evet, eğer Massizer 3000 e, cihazı kullanıyorsanız standart softerin içinde Optik Parametre Optimizer var. E, yalnız dikkat edin, kısıtlanmış versiyonunu kullanmayın. E, eğer bu konuda bir sorunuz varsa servisle irtibata geçin, o özelliği açsınlar. E, Massizer 3000E ekonomi versiyonunun yazılımında e, bu kısıtlanmış halde. Massizer 3000E cihazlarında, yani 0.1 ile 1000 mikron arasında çalışan cihazlarda e, standart yazılımı içinde yok. Onlarda Extended Version satın almaları gerekiyor yazılımı. Onu satın aldıklarında bu opsiyon açılıyor. Çift dalga boyunda Nurhan Mutlu Hanım'ın çift algı boyunda 450 600 nanometrelerde absorbans op, herhalde e, optimum değeri nedir diye herhalde şey yapmış, e, sormuş. E, burada malzemeden malzemeye tabii ki değişiyor. Genelde soft değerinde bu e, standart olarak aynı absorbans değerini her ikisinde de kullan şeklinde var. Ama e, Nurhan Hanım eğer renkli pigmentlerle çalışıyorsanız burada biraz dikkat olmak lazım. Genel malzemeler için doğru bunu yapmak ama renkli pigmentlerde özellikle mavi ve kırmızı renklere yakın olan pigmentlerde biliyorsunuz kırmızı renkli pigment mavi lazeri absortluyor. Mavi renkli pigment de kırmızı lazeri absortluyor. Oradaki absorbans değerlerini mutlaka değiştirmeniz gerekecek. Eğer mavi ve kırmızı pigmentlerle çalışıyorsanız, diğerlerinde de çok önemli değil. E, Ayberk Kayan'ın e, bir şey var. Bizim analizi gerçekleştirmek istediğimiz karbon nanopartikülümüz bulunmaktadır. Bir laboratuvar bulabilir miyiz? E, Ankara ilinde bizim birçok cihazımıza ulaşabileceğiniz laboratuvarlar var. E, i̇şin güzel yanı, karbon nanopartiküllerinin Ölçümü dediğim gibi yine neyin içinde ürettiniz? Muhtemelen toz halde bulunduruyorsunuz. Onları eğer üretim metoduna bağlı olarak çok kolaylıkla da ölçebiliriz. Ama ölçmeden önce dispersi etmemiz de gerekebilir. Genelde karbon nanopartikülleri alkol veya organik çözücüler içinde ölçülüyor. Bu konuda ODTÜ Merkez Laboratuvarı'nı gösterebilirim, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Merkez Laboratuvarı'nda hem Zetasizer hem de Massizer cihazımız var. Ama Ankara'daki hemen hemen bütün üniversitelerde, yani mesela Hacettepe Üniversitesi'nin e, Hünitek araştırma merkezi var, orası biraz daha hızlı yanıt veriyor. Hünitek'te hem Massizer hem Zetasizer cihazımız var, e, birçok yerden yardım alabilirsiniz. Eğer bulamazsanız ölçtürecek yer, bizimle irtibata geçin, biz size söyleyelim nerede ölçtürürsünüz diye. Gülseher şekil Hanım'ın bir şeyi var. Silikon emisyonlarında partikül boyut analizi yapmanız için hangi cihazı önersiniz? Silikon emisyonlarında partikül boyut analizini hangi boyutta emisyon ürettiğinize bağlı? Eğer mikro emisyon üretiyorsanız, o zaman çünkü mikro emisyon üreten müşterilerim var benim. Zetasizer cihazımla e, onlara hizmet veriyoruz. Eğer e, daha büyük damlacık çapına sahip e, emisyonlar üretiyorsanız e, Mass Size'la da kullanabilirsiniz. E, yani ikisi de kullanılabilir. Tabii burada ölçüm yöntemlerinde e, şey de devreye giriyor. Yani e, bazı silikon emisyonları e, su gibi berrak ve e, başka bir şeyin içine attığınız zaman bir solüntinin içine attığınız zaman e, şey olabiliyor, e, yapısını değiştirebiliyor, emisyon e, yapısı değiştirebiliyor. Onun için e, zeta sayızlı ölçüm yapmak biraz daha güvenli oluyor. Olduğu gibi ölçebiliyorsun çünkü çoğu zaman zeta sayızlıla herhangi bir seretmeye ihtiyaç olmadan. E, Refraktometreler, Serhat Bey'in söylediği, indeksleri ölçümü denemesi e, katılarda sonuç vermedi, vermez. E, Refraktometrelerde e, refraktindeks değerini katıda ölçmek için, ölçebilmek için katı olan malzemenizin, aynen böyle ne diyeyim, paslanmaz çelik diyelim bir tane malzeme var diyelim, e, yüzeyini çok parlattınız ve refraktometreye koydunuz, belki ancak öyle güzel bir sonuç alabilir misiniz onu bilemem. E, ama e, az önce bahsettiğim şekillerde e, katılarda ölçüm yapıyoruz. Masajer kullanırken birbirine yapışan partiküllerin agregasyonunu önlemek için ne önerirsiniz? Gülsilan Binzet Hanım'ın sorusu. Burada ideal önerilen şey önce e, eğer su içinde e, veya bir solvent içinde ölçüm yapıyorsanız ölçüm yaptığınız e, soruventin içine koyduğunuz partikülün olduğu gibi e, zeta potansiyelini ölçmek. Eğer imkanınız varsa, zeta saydığı cihazınız varsa zeta potansiyelini ölçül. Eğer zeta potansiyeli düşük değerdeyse, onu artı veya eksi yönde hangisine yakınsa e, o şekilde yükseltmek için gerekli dispersantlar ilave ederek ister bunu Calgon e, gibi e, inorganik dispersantlar veya Tween 20, Tween 80 veya değişik organik dağıtıcılar şeklinde dispersantlarla Zeta potansiyel değerini arttırmanızı öneririz. Zeta potansiyel değerini arttırdıktan sonra e, tutup ultrason uygulayarak direkt agregasyonu açıp ve stabil bir şekilde de ölçüm yapabilirsiniz. Ama elimde Zeta Sizer cihazı yok ne yapayım derseniz o zaman atıyorum mesela Kasit ölçeceksiniz. Ee, değişik malzemeler için değişik dispersantlar öneriliyor. Ee, i̇nternette e, bu konuda epey bir kaynak var. Ama diyelim ki kasitten bahsetelim. Kasit için e, kasiti suya atıp e, değişik kaplar hazırlayın, değişik e, şişeler diyelim hazırlayın. İçine e, hazırlayacağınız yüzde ikilik sodyum heksa meta yani kalgon Çözeltisinden değişik oranlarda ilave ederek hazırlayıp ve çalkalayıp bakın hangisinde e, daha iyi dispers olmuş kalırsa o koyduğunuz orandaki şeyle gidebilirsiniz. Gökhan Kaplan, çimentoların partikül boyu dağıl, dağılın belirken saf su kullanması uygun mu? E, çimentolarda Gökhan Bey e, biz kuru ölçüm yapıyoruz. Türkiye'deki birçok çimento fabrikasında cihazımız var. Hem online olarak çalışan cihazımız var, hem de e, direkt laboratuvarda çalışan cihazımız var. E, uzunca yıllardır hep e, şey kullandık, e, kuru dispersiyon kullandık ve e, şu anda dünyadaki standart bu. İlk lazer difraksiyon cihazı geldiğinde e, su içinde uygulama ve alkol içinde uygulama vardı. Metanol değil, normal etanol yetiyor uygulama olarak. E, etanol için de mükemmel şekilde ölçebiliyoruz ama e, etanol serfiyatı çok fazla olduğu için e, tercih edilen bir şey değil. Onun için e, en mükemmeli e, şey, e, kuru olarak ölçüm yapmak. Yaş ölçümlerde aynı numunede kaç ölçüm alınmalı, RST kaç olmalı? E, bununla ilgili. E, Nurhan Hanım'ın sorusu var, ee, bunu şöyle yanıtlayayım. ISO 13220 trebir 1 standardı, e, çok okuması zevkli ve faydalı bir standart. Orada çok geniş bir şekilde anlatılıyor ama kısa söylemek gerekirse yaş ölçümlerde e, eğer iyi bir e, şey almak istiyorsanız 5 ardışık ölçüm gayet güzel sonuç verecektir. Ee, ama genelde üç ardışık ölçümle e, çoğu müşterim çalışıyor. İlaçta daha çok beş ardışık ölçümle çalışılıyor. aresti de D10 ve D50 değerlerinde atpardon. D10 ve D90 değerlerinde RST artı eksi yüzde beş olmalı. Ee, D50 değeri içinde art eksik yüzde 3'ün altında olmalı. Yani e, D10 D90'da yüzde 5in altında olmalı. Ee, D e, 50 değerinde de %3'ün altında olmalı. E, tabii bu numuneyi koyduğunuz arka arkaya yapılan ölçümler için bir de reproducibility dediğimiz farklı zamanlarda farklı numune koyup da ne olmalı sorusunun cevabı da yine aynı dokümanda anlatılıyor. O zaman e, bunun uçları biraz daha açık oluyor. Yani e, D10 ve D90 değerlerinde artı eksi %10'lar kabul edilebilir oluyor. D50 değerinde de eee %5 %6'lar falan kabul edilebilir bir hale geliyor. Hepinize çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın.